selam koç burcu boğa burcu arkadaşlarım Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili koç ve boğa arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlar sizler için aylık yapıyordum daha önce şimdi iki haftayı indirdim sevgili arkadaşlar aşıklar açılımı yapacağım bakayım aşık olan arkadaşlarımın karşı partnerleri ne düşünüyor 15 Aralık'a kadar Sevgili arkadaşlar sizler için aşıklar açılımı yapacağım yani ayda iki kez paylaşacağım sizler için sevgili koç ve boğa arkadaşlarım tabii öncesinde açılımıma geçmeden öncesinde sizleri aşk hayatınız ilişkileriniz için çay falan aşk hayatınız kanalıma bekliyorum aboneliğe bekliyorum sevgili arkadaşlarım yeni yıla ilişkilerinde kimler mutlu giriyor videolarımı çektim yayınladım yükledim sevgili arkadaşlar Buyurun kanalıma çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili koç ve boğa arkadaşlarım şengülün sihirli falları kanalına bekliyorum benim olduğum her yere sizleri bekliyorum başımın üstünde yeriniz var sevgili koç ve boğa arkadaşlarım Şimdi tanıtımımızı yaptıktan sonra aşıklar açılımına geçelim. Aşıklar açılımına geçerken tabi ki burada sizlere ait kart olmayacak. Buradaki kartlar aşk duyduğunuz kişiler ya da kişiler her kimlerse sevgili arkadaşlarım onların içinden ne geçiyor? İlişkiniz var veya yok. Platoniksiniz, yalnızsınız hiç fark etmiyor birinden etkilendin. Hoşlandın evde eşin de olabilir sevgiliniz de olabilir hiç fark etmiyor aşık mısın tamam olay bitti karşınızda kişinin kalbinden geçenler nedir hayali nedir aşıksınız etkilendiniz sevgili arkadaşlarım açılamıyorsunuz öyle farz edelim değil mi ne düşünüyor nasıl bir partner hayal ediyor eş hayal ediyor aşk hayal ediyor bunlara bakacağız bir de 15 Aralık'a kadar bu insanlara itirafta bulunduğunuzda sizlere ne karşılık verecekler ona bakacağız son olarak. Evet koç burcu arkadaşımdan başlayacağım. 15 Aralık'a kadar aşıklar açılımı şöyle bir derin nefes alayım derken tamamdır. Şimdi koç burcu arkadaşlarımız için tabi siz değilsiniz bu karşı partner sizin aşk duyduğunuz kişi ya da kişiler. Sevgili koç burçları içlerinden geçenler bunlar hayalleri neymiş bu insanların şöyle bir bakalım şöyle bakalım sevgili koç burcu arkadaşımın aşk duyduğu aşıklar çektiği kişi ya da kişilerin içlerinden geçenler neymiş kalplerinden geçen hayalleri neymiş şöyle bir bakalım evet koç burcu arkadaşım hmm, güzel harika destenin altına bakın ebedi doyum istiyor sizin aşık olduğunuz hoşlandığınız, açılamadığınız evde eşiniz olabilir, sevgiliniz hiç fark etmiyor, platoniksiniz hiç fark etmiyor sevgili arkadaşlar o kişilerin kalbinden geçen hayaller artık geçmişin olumsuzluğu yalnızlığı bitsin diyor içinden sevgili arkadaşım koç burcu arkadaşım, aşk duyduğunuz kişi 15 Aralık'a kadar tek sevgi istiyorum ama bu sevgi sağlam biri olmalı diyor, karşımda sağlam insan istiyorum o insanla ben ebediyete gitmeliyim hayalleri var çünkü bu kartımız küslüklerde barış olduğu kadar hayalci birinden de söz eder Bayağı bir hayalci güzel iç dünyasında hayaller kuruyor aşk hayali sevgi hayali tek kişiyle yetinme hayali kuruyor bu kişi ya da kişiler her kimlerse sevgili koç burcu arkadaşlarım öyle mi öyle Buraya gelindiğinde ah diyor buradaki hayalinde şöyle sağlam bir insan yoluma çıksa da aşık olsam. Şöyle sağlam bir insan yoluma çıksa da bir tek onu sevsem sürekli benim hayatımda olsa. Hayalleri iç dünyası şu an burası dışı değil dış dünyası değil dil değil bu. İç ruhundan geçenler sürekli keşke benim hayatımda olsa keşke şöyle bir sürpriz yoluma çıksa bakın sürprizden söz eder bu kartımız sürprizli gelecekten söz eder keşke şöyle benim hakikaten sevebileceğim aşık olabileceğim sürekli bu benim hayatımda olsun diyebileceğim kişi yoluma çıktığı an hiç düşünmem hemen risk alırım diyor yeter ki öyle bir sürprizle ben karşılaşayım ah ah nerede o günler diyor bakın burada hayallerinde bunu söylüyor bu insan sevgili koç burcu arkadaşım ben ebedi doyum için mutlu aşk için şu güzellik için hiç risk almaz mıyım işte bu benim için adil yoldan başarı olur acaba çıkar mı benim yoluma böyle biri benim yoluma çıkar mı diye hayaller kuruyor sizinki sevgili koç burcu arkadaşlarım tamam bunu anladık Değil mi? Anladık. Güzel hayalleri var. Çok güzel hayaller. Sağlam en azından. Güzel şey istiyor. Oh, şöyle bir derin nefes alayım. 15 Aralık'a kadardır bu açılımım. Aşıklar açılımı. Sevgili Koç Burcu arkadaşım. Diyelim ki 15 Aralık'a kadar bu süreç içerisinde bu kişi ya da kişilere ilanı aşk ettiniz. Çıktın karşısına. Kendini gösterdin. Ama öyle ama böyle bir şekilde... İtirafta bulundun. Bu kişinin size tepkisini olur. Sıcak mı soğuk mu, iyi mi kötü mü bakar. Bakalım mı? Hadi bakalım. Sevgili Koç Burcu arkadaşımın itirafına karşı taraf ne tepki veriyor, ne karşılık verecek çekiyorum. Aa, harika, canlar harika, çok güzel. Hemen sahiplenecek sizi çünkü kartımız sahiplenmek demektir. Buyurun. Kendini ispatlamaya çalışacak size. Çünkü burada bu kart da içinde dahil olmak üzere bu da içinde dahil olmak üzere kesinlikle size ait kart yok. Siz itirafı boş boş yaptınız. Karşı taraf hayalleri size verdiği cevap yaptıkları anlatabildim mi sevgili Koç Burcu arkadaşım? Aman Allah'ım sizi hemen sahipleniyor. Bakın bu kartla sahiplenmekle kalmayıp hemen de ispata geçiyor anlatabildim mi kendini gösteriyor Bay ya da bayan bu insan her kim olursa olsun yani sizi beğeniyor beğenecek sizi aman Allah'ım sonra kendini kanıtlamaya çalışacak sen iyisin merak etme ben de iyiyim işte ben de böyle bir insanım ben de buyum diyerek mücadeleye girecek bakın ispat mücadelesine girecek sizi sahiplenecek yani hayır demeyecek, merak etmeyin. Bence hiç durmayın. 15 aralığa kadardır bu açılımım sevgili aşıklar Koç burcu arkadaşım. Hemen açılırım vallahi. Hemen açıl. Hiç durma da bir istiyorsanız, özgüveniniz varsa, medeni cesaretinizi takınarak hiç durmayın. İşte bu. Bunu yaparken ne diyormuş? Yüreğindekini söyle diyor. Yüreğindekini söylediğin an Olay bitti bakın karşınızda kişi güzel şeyler hayal ediyor. Hemencik size kendini ispatlayacak buyurun sahiplenecek sizi. Ah benim koç burçlarım güzel harika çok güzel çıktı. Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındaki kişinin de yüreğinde sevginin pembe gülleri açacak diyor meleğim. Sevgiyle ifade edin kendinizi kalbinizden yüreğinizden geçenleri söyleyin. Çünkü karşı tarafta tek sevgi istiyor bakın. Adam gibi adam ya da kadın gibi kadın ya da insan gibi insan benim yoluma çıkarsa bana o yetti demektir diyor. Bakın anlatabildim mi sevgili arkadaşım? Sevgili koç burcu arkadaşım bana o yetti tamam başkasını istemem diyor. İşte bu. Ah benim koç burcum hiç durma derim. Benden söylemesi çok güzel çıktı. Evet 15 Aralık'a kadar ona göre. Hemencik sahiplenecek sizi bu insan. Yani iyi görecek, beğenecek sizi. Evet, sevgili koç burcu arkadaşlarımızın aşıklar açılımını 15 aralığı kadar tamamladık. Şimdi bu burcu arkadaşlarımızın aşıklar açılımına bir geçelim bakalım. Onlarınki ne düşünüyormuş, kalplerinden geçen nedir, hayaller nedir, nasıl aşk hayal ediyorlar, partnerler... Nasıl istiyorlar? Nasıl bir partner hayallerinde var? Buna bakacağız. Tabi size ait kart yok. Biz çünkü kendimizi biliyoruz. Değil mi sevgili bu arkadaşlarım? Önemli olan karşımızdaki kişinin içinden geçenler. Hmm, o da güzel hayaller peşinde. Zaten güzellikler hep içimizde değil mi canlar? Hep hayallerimizde. Şöyle yapalım. Güzel güzel hayaller var. o Evet. Şimdi sevgili bu arkadaşlarım. Neyse çizginin eğrisi doğrusu önemli değil. Kafama göre diziyorum. Evet sevgili bu arkadaşım sizin aşk duyduğunuz, hoşlandığınız, elektrik aldığınız ne bileyim gizli gizli kalben sevip aşk duyduğunuz kişinin içinden geçenler bunlar. Hayalleri yani içinden geçenler. İçinden geçen nedir? Ah diyor şöyle karşılıklı ortak noktada anlaşabileceğim kişi keşke yoluma çıksa keşke yoluma çıksa da onu kendime çeksem onunla şöyle karşılıklı ama kahve tokuştursak ama çay ama kadeh değil mi? kupayı bırakalım bir kenara kupa mı tokuşturuyoruz? buyurun buradakiler kupa tokuşturuyor şöyle karşılıklı anlaşabilsek öyle bir şans ki keşke benim yoluma çıksa şanstan söz eder keşke çıksa hiç durmam hemen onu kabul ederim kabullenmekten söz eder kartımız ama nerede bu güzelliklerden ben ne yazık ki hep mahrum kaldım mahrumiyet bakın mahrum kaldım şöyle hep hayatımda güzel bir aşk sağlam bir aşk olsun istedim tek bir sevgiyle yetinmek istedim ama mahrum kaldım şu ana kadar mahrum kaldım ne yapayım başka çarem yok Güçlü bir ilişkiye başlayabilmek için Sağlam bir ilişki sahibi olabilmek için Sabretmek durumundayım Sabır Ya sabır diyor iç dünyasında bu insan Sevgili baba kardeşim Karşı taraf sizin aşk duyduğunuz Kişinin içinden geçenler Ne yapalım şu ana kadar böyle bir şey olmadı Hep mahrum kaldım Artık sabrediyorum Sabırla imparatoru ...veya imparatoriçeyi kendime çekmem lazım... ...çünkü karşı taraf hem bay hem bayan... ...her iki cinsiyete de hitap ettiğimiz için... ...güçlü, güçlü olmalıyız... ...birleştiğimizde... ...ben kaderimdeki kadersel aşktan söz eder... Impara, ...imparator veya imparatoriçe... ...ben güçlü insan istiyorum... ...sağlam insan istiyorum... ...bu sağlam insanı... ...ancak sabırla bekleyeceğim... ...ancak sabırla... ...ha olmuyor... Diyor gel git gel git Çok güzel hayalleri var Sevgili Boğa arkadaşım Güzel sağlam Sağlam düşünceye sahip Tamam onu anladık Hep hayal kırıklığı Çıkmamış yoluna istediği gibi Biri yoluna çıkmamış Bakalım 15 Aralığa kadar Benim sevgili Boğa arkadaşım Karşı tarafa ilanı aşk etti Kendini gösterdi İtirafta bulundu Karşı taraf ne tepki veriyor Bakalım mı? Hmm. Biraz çelişki var burada canlar. Şimdi ikinciye bakacağız. Çünkü burada bakın bir zırıltı durumu var. Bir zırıltı var bakın burada. Birisi zır zır ağlıyor. Bu kartımız aşk açılımlarında hayrı halamet değildir. Ben bunu her zaman dile getirmeye çalışıyorum. Aşk açılımlarında hiç sevmem. Aziz eden zerre farkı yoktur ne der aile meselesine aman dikkat edelim der şimdi siz bu insana güzel hayalleri var itirafta bulundunuz dikkat kartı geldi arkasından da ağlama kartı neden acaba bir daha bakalım mı mevzunun ne olduğunu anlamak için hadi bakalım. Evet, şimdi hepsini diyemeyiz tabii ki. Yanlış anlaşılmasın sevgili bu arkadaşlarım. Siz karşı tarafa güzel iyi tarafta bulunacaksınız. 15 aralığa kadar iyi tarafta bulundunuz mu? Bulundunuz. Karşı taraf bunu düşünüyor. Az önce de gösterdim size böyle bir ağlama zırıltı olayı, kayıp korkusuna giriyor. Sizin itrafınız üstüne. Çünkü neden? Bazı engeller var. Şimdi hep de eş engeli diyemeyiz anne baba kardeş vesaire bazı engeller durumu söz konusu bu insanla bundan dolayı da aile meseleme dikkat etmek durumundayım diyor ama velakin sizi de iyi görecek buyurun bakın burada yine bir çelişki var sevgili bu arkadaşım sizden de hoşlanacak sizi de beğenecek çünkü karşı tarafa karşı bir bıkkınlık durumu var yani nasıl diyeyim ıkmış anlatabiliyor muyum hayattan keyif almıyor keyif almıyor ama ve lakin bu engel her neyse onun hayatında ister istemez atsan atılmıyor satsan satılmıyor misali sizden de hoşlanıyor buyurun sizi de aşk görecek bu insan. Evet bu bir aşk diyecek bu gerçek aşk bu benim için gerçek aşk. İşte sana gelecek sürprizler diyor. Güzel bir sürprizi gelecek. Bana boğa verebilir. Boğa verebilir ama ben onu onu verebilir miyim diyor. Çünkü engel var. Değil mi canlar? Engel var. Biraz cesaret takınabilir bu insan. Bakın karar aşamasına geliyor. İlk kez aşıklar açılımında bu kadar derin detaylı giriş yapıyorum. Hmm. Yaramaz. <gülüyor> Üzgünüm. Yaramaz. Karşı tarafla ilişkilerimi düzeltmek durumundayım. Seni maalesef boğa askıya almak durumundayım diyerek sizde şok etkisi yapacak bu insan bana sorarsanız ben açık ve net konuşan biriyim. Aman aman. Amana sakına. Açılım açılım derken hani itiraf itiraf açılımı sakın ola yapmayın karşı taraftan yana dönüyor sizi askıya alıyor bundan dolayı da şok durumu yapıyor sevgili bu arkadaşlarım güzel insanlar birileri çıktı burada ama kimler bunu Tabii ki sevgili bu arkadaşlarım biliyorlar ne diyor meleğim sevgili bu arkadaşıma sevgi yolla diyor sevgi senin sevgin karanlığı aydınlatacak kalplere sevgi tohumları ekecek ve sevginin pembe gülleri senin için de karşı taraf için de cümlemiz için açacak diyor sevgi yolla sen diyor sevgide kal sevgili meleğim söylüyor bunu bu aburcu arkadaşlarım için buyurun durum ortada bence siz bilirsiniz sevgili arkadaşlarım hiç açılmayınlarım derim açılacağınıza tamamen kapatın olayı daha sağlıklı olur benim için diye düşünüyorum ama saygım var siz bilirsiniz. Evet sevgili Boğa arkadaşlarım sizlerin de açılımının sonuna geldi. Koç ve Boğa arkadaşlarımızın 15 Aralık'a kadar aşıklar açılımını tamamladık. Tekrar hatırlatıyorum sevgili arkadaşlar. Orada da değişik videolarımla karşılaşacaksınız zaten. Çünkü Çayfalı Aşk Hayatınız kanalım. Aşk Hayatınıza ilişkilerinize hitap etmekte sevgili arkadaşlar. Sizleri aboneliğe bekliyorum. Davet ediyorum. Buyurun sevgili arkadaşlarım. Oraya da davet ediyorum. Buraya da Çayfalık Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki yayınlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hiç sıkıntı etmeyin. Her şeyin hayırlısı olsun hakkımızda. Kocaman öpüyorum. Hadi bay.